Son günü kalmasın hüzün Sağlığım seninle olsun Düşün o güzel günleri Karantina boyu kurduğun hayalleri Kalk bir bak yeni güne Bu illetin bütün o belirtileri son deminde Tak sen hep maskeni Koru mesafeni senin Ellerinde Mutlu Ol Bütün Sene Gönlünce Dert tasa Düşünme Boşver Ömrünce Bir Teseller Olsun Hep Yüreğinde En Güzel Olsun Bu yıl. Mutlu Ol Bütün Sene Gönlünce Dert tasa Düşünme Boşver Ömrünce Selin olsun hep yüreğinde En güzel yılın olsun bu yıl Gün yılın son günü kalmasın hüzün sağlığın seninle olsun düşün o güzel günleri karantina boyu kurduğun hayalleri kalk bir bak yine güne bu illetin bütün Gelecek senin ellerinde Mutlu ol bütün sene gönlünce Dert tasa düşünme boşver ömrünce Bir tesellin olsun hep yüreğinde En güzel yılın olsun bu yıl.